Merhaba çok sevdiğim saydığım canlar ben Cem Kervan. Bu hafta her Allah'ın günü adı bir değiş paylaşmak istiyorum sizinle. Her Allah'ın günü İsa ruhula şifa verir. Şahımız şifa verir. Bize de şifa verir, Bugünlerde de şifa verir. Bir de daha 2000 bin yıl önce dünyadayken çok kişiye şifa verdi. Her Allah'ın günü. Şabat günü olsun, diğer günlerde de olsun. Şimdi çok enteresan bir olay üzerinde deyiş yazdım bu hafta. Bir Şabat günü İsa ileri gelen ferisilerden birinin evine yemeğe gitti. Orada herkes onu pür dikkat izliyordu. İsa'nın önünde kolları bacakları su toplamış bir adam vardı. İsa ferisilere ve şeriat alimlerine sordu. Demek bir sürü ferisi ve şeriat alimleri varmış orada. E, sordu şeriatımıza göre. Şabat günü hastalara şifa vermek caiz mi, değil mi? Onlardan herhangi cevap gelmedi. Sessizlik hakimdi. İsa adama dokunup şifa verdi. Sonra evine gönderdi. Ferisilere ve şeriat alimlerine dönüp, hanginiz şabat gününde çalışmaz? Şayet oğlunuz, hatta öküzünüz bile, şabat günü kuyuya düşse, aceleyle onu çıkarmaz mısınız? diye sordu. Buna da cevap bulamadılar. Demek kurtarıyorlarmış o şekilde. Evet yani çok enteresan bu ileri gelen ferisi, din önderi neden İsa'yı davet etti? Normalde İsa'dan pek hoşlanmıyorlardı, sevmiyorlardı. Neden davet etti ve neden Şabat günü? Yani bence zamanlaması biraz manidar <gülüyor> Çünkü Şabat günü e, çalışma yasağı vardı Yahudiler'de. Yani sadece ibadet vardı. Hiç çalışmayacaktınız. Ve bu ferisiler buna çok çok önem veriyorlardı. Bir takıntı, saplantı haline getirdiler işi. Yani her şeyi ama her şeyi e, iş olarak sayıyorlardı. Hastaları şifa vermek bile iş olarak görüyorlardı. Orada herkes onu pür dikkat izliyordu diyor. Orada bir sürü felisi ve şeriat alimleri varmış. Felisiler çok katı, bağnaz, yobaz, dinci, dinbaz bir mezhep, bir cemaat. E, bence belki bu felisi önderi e, özellikle şabat günü ve özellikle orada kolları, bacakları, su toplamış bir adamın orada olması bence de tesadüf değil. Herhalde onu da davet etmiştir. Bakalım ne yapacak İsa diye düşünüyorlardı. Şabat günü tırnaklar içinde çalışacak mı şifa verecek mi ve sonra onun malzeme olarak İsa'ya karşı duyuracaklardı işte bak bak bak İsa şeriatımızı çiğnedi filan şabat günü yasağımızı çiğnedi filan ama tabi İsa ne diyor şabat gününde hastalara şifa vermek yasak mı ki yani sevgidir şeriatın özü sevgi zaten. Sevgi, şefkat, merhamet, hastalara, sakatlara, kötülümlere, köylere yardım etmek. Yani bu. Evet ve bunu değiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. <gülüyor> Birinci şahı eve davet eder, şahım o yobazın evine varır. Birinci şahı eve davet eder, şahım o yobazın evine varır. Gün ise günlerden şabat günüdür. Her Allah'ın günü şa şifa verir Gün ise günlerden şabat günüdür Her Allah'ın günü şa şifa verir Allah'ın her günü pir şifa verir Her dem her cana şefkat gösterir Allah'ın her günü Pir şifa verir Erdem her can aşağı Şefkat gösterir Orada hasta Bir adamcağız var Vücut su toplamış Kıvranıp durur Acı çeke çeke Sultana gelir Her Allah'ın Şa şifa verir, acı çeke çeke sultan'a gelir dost bir Allah'ın günü şa şifa verir Allah'ın her günü bir şifa verir her dem her cana şev tak gösterir Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her can aşa şefkat gösterir Şabat gün Şifa vermek caiz mi Şabatta olsa şifa verilmez mi Şabat günü şifa vermek caiz mi Şabatta olsa şifa verilmez mi Şeriat sevgi şefkat emretmez mi Her Allah'ın günü şa şifa verir Şeriat, sevgi, şefkat emretmez mi? Her Allah'ın günü şifa verir Allah'ın her günü pir şifa verir Her dem, her can aşa şefkat gösterir Allah'ın her günü pir şifa verir her dem, her can aşa şefkat gösterir. Şah bu cana hemen şifa veriyor. Eski salığına hemen eriyor. Hünkar onu evine gönderiyor. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Hünkar onu evine düldü dost her zamanın şah şifa verir Allah'ın her günü bir şifa verir her dem her cana şah şefkat gösterir Allah'ın her günü bir şifa verir her dem her cana şah şefkat gösterir Sonra İsa ferisilere çattı Şifa yasakmışmış çünkü şabattı Sonra İsa ferisilere çattı Şifa yasakmışmış çünkü şabattı Benim kalbindeki aşktı şefkati Her Allah'ın günü şifa verir Pirin kalbindeki aşktı şefkattı Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Perdem her canaşa şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her can aşa şefkat gösterir Kervanım şah hisa sordu oğlunuz Kuyuya düşse hatta öküzünüz Şabat olsa da kurtarmaz mısınız Her Allah'ın günü şah şifa verir Şabat o sada kurtarmaz mısınız dost? Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her can aşağı şerka gösterir. Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her